bugün 9 Ocak 2022 Pazar Güneş günündeyiz Koç burcundaki ay güne meraklı ve gelişken enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay kova burcundaki satürne uyumlu görünüm yapacak geleceğe daha pozitif bakabilir yakınlarımız ve aile büyükleriyle dengeli ilişkiler kurabiliriz sabah ve öğle saatlerinde gelecek hedeflerimize daha rahat odaklanabiliriz disiplinli ve sorumlu davranabiliriz arkadaşlarımız ve grup etkinlikleri de günlük planlarımız içerisinde yer alabilir Aile büyükleri ve otorite figürlerinin desteklerini almamız mümkün. Uzun vadeli planlar yapmak için de bugünü değerlendirebiliriz. Yapacağımız planlar daha gerçekçi ve pratik olabilir. Akşam saatlerinde ay ilk dördün fazına ulaşacak. Oğlak burcundaki venüs ve güneşle dik açı yapacak. Yeni ayda oluşan hedeflerimiz olgunlaşmaya başlarken bazı engeller ve fikir ayrılıklarıyla da karşılaşabiliriz. İlişkilerde dengeyi korumakta zorlanabiliriz. Huzursuz ve gergin hissedebiliriz. Bencil ve dürtüsel tavırlar zarar verebilir. Gece saatlerinde migren, baş ve eklem ağrıları gibi kronik sorunlar nüksedebilir. Uyku sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Duygusal baskıları kontrol etmek için daha fazla çaba göstermemiz gerekebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.